Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar okudukla üfledikçe geldi işte. Ama tüyü, Bu taktik diye işe yaramadı. Kesin annesi bunun çiftliğinden geliyor. Saklık köyden geliyor, saklık köyden. Görmemiş gibi oldum yani. Galatasaraylı Royale'ın için kötü olabilir. İstersen diyecektim Brawl Stars oynuyor oynuyor. Baya milliyet takımımızın yıldızlarına. Tabii ki değilim arkadaşlar. Yani. Daha çok seviyorum o takımı. Gerçekten az önceki yalandı. Arkadaşlar ne dedim. En az iki tane çıkacak bir videoda. Bu kart en az iki tane çıkar. Bugün sizler beraber yine yap yeni bir kart açılımıyla birlikteyiz. Evet arkadaşlar bu sefer kartları farklı bir şekilde ıı, dizdik. Ve bunları yorumlarda neye benzediğini bilecek misiniz bakalım yorumlar bölümünde bekliyorum nasıl yazın bu neyse bunu ne olarak gördüyseniz onu direkt yazın sonuna. bu istediğiniz yazın sonuna. evet yine antikorumuzla birlikteyiz arkadaşlar ve bu sefer antikorlardan büyük şeyler bekliyorum Hmm. Çünkü şimdi en üstte olanlar hani kötü çıkabilir. Sonradan doldurulduysa diye oymaydım var. Evet, öncelikle bundan başlıyoruz. Ona bir an Allah ya yani şimdi. Ona Allah çıkıp sahip ederim çok yani. Ne evet, çıktı? A bu daha önce çıkmamıştı. Evet ne dediğim tersiyiz bugün arkadaşlar. Evet milk. Kesin annesi bunun üstü çiftliğinden geliyor. Saklı köyden geliyor saklı köyden. S es, bunu bilmiyorum. Bu da senegal efsanesi. Bak. senegal. Evet ve lewandowski'miz var. Bu bu kart daha önce çıkmamıştı arkadaşlar. İyi oldu, çıkarmadığımız kartı çıkarmamız. Evet, sadece bundan o zaman bir anı loyik diyoruz artık yani arkadaşlar. Veya yine açmadığımız bir kart olabilir. Neden olmasın? Bunu çıkarmış mıydık, çıkarmamış mıydık bilmiyorum ama... Çok çıkardıysak da bir iki tane çıkarttık. Çünkü şu fazla çıkarmadığımızı hatırlıyorum. Yani şimdi Ronalda Messi çıksan bir kere de çıktı hatırlarsan. Yani onlar eline fıkladılar yani. Şimdi onlara yükleden mevzanelilerdir. Onlar haç Evet. Arkadaşlar bugün iyi başladık. iyi bitireceğiz. Çıktı arkadaşlar. Ee, şu, şöyle. Arkadaşlar ilk 3 karttan da güzel şeyler çıktıysa, bunun sonra kötü bitecektir çünkü yani hani arada bir iki tane şimdiden kötü çıksaydı, sona doğru düzelcekti yine. Ama hepsi düzgün de çıkmasını herkes ister. Şununla devam edelim. İlk üçü güzel çıktı. Ay devam. Arkadaşlar ya hani Normalde şurada falan Sarı kart oluyor ya da olduğu gibi ee, Yani ilk kartımızda Olduğu gibi Jose Sosa evet, Bu çıkmıştı ilk videoda Yani Fenerbahçeli olunca unutmuyoruz arkadaşlar ee, Ve Şu um, Real Madrid hani. Şu da Real Madrid'in yeni efsanesi ee, Ben ne Şey neyim Çıkın da şuradan arkadaşlar şundan yok ya. Şundan da çıktı. Ondan yok yani. Böyle olunca bir şey sürdüm. Hiçbir şey o. görmemiş gibi oldum yani. Arkadaşlar gerçekten çok iyi gidiyoruz. yani. Galatasaraylı ve Beşiktaşlar için kötü olabilir. Fena çıkmalı çıkması. Ve işte bu. Evet devam ediyoruz. İyi çıkarmamızı ama diğerleri daha iyi. Yani şimdi... İki tane nadir çıkan Bir tane Dünya Liginden Yani dünyanın tanıdığı ligden Ve bir tane de Fenerbahçeli Yani şimdiden kötüleşmeye Saydık kardeş Çok da kötü sayılmaz ama Haydi bundan bir an Allah'a bekliyoruz artık Yani bu kadar iyi şeyi verdin bize haydi Süpersel diyecektim Brawl Stars oynuyor oynuyor Oo! Bu sefer demek ki Çıkanları çoklaştıracağız Arkadaşlar şimdi Süpersel diyecektim Bunun yapılımcısını bilmiyorum çünkü Evet Bundan artık bir on aldı Bekliyorum ee. O oh işte bu Ametiyam yine bizden Arkadaşlar bu da ilk videoda vardı evet ve Burak Yılmaz. Onu da değiliz arkadaşlar. O da yurt dışında ülkemizi temsil ediyor. Ve milli takımımızın yıldızlarından. Hmm, Fenerbahçe kadrosu kurabiliriz aslında. Kaleci de çıktı. Kalecide mi oyun? Evet, buradan bir kartımızı daha açtık. Şimdi demedim yani arkadaşlar şunu çaktırmayın. Demedim yani. Belki Ronaldo verir diye yani. Ama tüyü, bu taktik değişe yaramadı. Evet arkadaşlar, Martin, Figo del Oo, da Juventus'a geç vermiş. Geç. Yani, süpermiş. Bu geçen yıl mı ne? Şeyde oynuyordu. Şu. E ee, Barcelona'da oynuyordu. Joao'mla geçmiş. Bu yıl biz Trabzon'dan bir sürü oyuncu aldık. Var. Bas, Basar, anlayacaksın um, da basarım um, ama um, anlayacak. Uh, Aa, uh, açılmıyor. Tamam. Açtık. Evet, o da geldi. Artık bundan bir Ronaldo ve Cross. Neyse, Merih Demiral lider. O da kendi de tam sana diyor çünkü arkadaşlar. Usta anneliği. İster ramazan da kutlu olsun oruçsanlarınızda orucu kabul olsun ve şimdi bu dedi ya kesin Allah çıkacak bak hani uzmanına yakın gidim ya hani oradan düşündüm dede beyim bedava ister beyim bedava olsun ister beyim pahalı olsun Ronaldo gelmiyor tamam hadi be geçelim ne siyayı geçelim hadi sen çıkarsın hadi bak ben fenerbahçeliyim onda da mavi var hadi çıkarsın çıkarsın çıkarsın şimdi Ronaldo, juventus'ta ya siyah orada da var beyaz orada da var yani hani o beş başları ııı ee, yok bu iyi olmadı bu her bir yolu... Arkadaşlar, bir videoda bu çıkmazsa o video gülesiniz ki hmm, Hiçbir şey anlam etmez <gülüyor> Ama benim için çok anlam eder Çünkü en çok şu anda, yanlış bilmiyorsam o kartlardan çıktı Bir videoda en az hmm, 3-4 tane ondan çıkıyor Evet, hadi mesela bundan Heh, şey hmm, Hani, güven tutuyor o siyah beyaz ondan dolayı ona ama onda hani mal var ya basıyor onda ondan o işte bu ay olsun yani şimdi Fenerbahçe hayvan Beşiktaşlıyım desem gelir mi Allah ben Beşiktaşlıyım. diyeyim tabii ki değilim arkadaşlar yani şimdi aldanmayın şurada. Ne harf var? Bir harf gördüm gibi oldu ama göremedim yani. Gördüm gibi oldu ama görem... Aaa! Bak ama Beşiktaşlıyım deyince gördünüz mü? Juventus'tan oyunu geldi. O zaman şimdi... Ben Beşiktaşlıyım. Orada Arkaşar, şunun aynı geldi. Bir dakika, bunun altındaki aynı mı? Yok, değilmiş. Evet, ben Beşiktaşlıyım. Evet Beşiktaşlı oğlumuz'a söyledik ama çaktırmayın siz arkadaşlar. Yine de ne olur ne olmaz. Ve bu. Ama arkadaşlar bak taktik işe yarıyor. Gördünüz mü? Beyaz var bunda da. Bundan sonra bir dakika. Beşiktaşlıyım. Beşik, beşik, beşiktaş. Ben o takımı çok seviyorum. Hele bu sene birinci oluyor ya ondan bu sene daha çok seviyorum o takımı. Kesin çıkacak arkadaşlar Oooo Bu da çıkmamıştı ve Ronaldinho'muz var Ama ben ben Fenerbahçe'nin demedim bu sefer Ronaldinho Arkadaşlar e, Bu kart çıkmamıştı Çıkmış mı yok ya, Çıktıysa da Kante başka bir kartta çıkmıştı Çünkü Kante Hatırlıyorum arkadaşlar bir şeyde Ama Ronaldinho ile Minson'u hatırlamıyorum Minson'u niye çok seviyorum Minson'u o Ronaldo gibi. Ama aklıma gelme. Şimdi arkadaşlar nasıl olsa üfledikçe şu üçüne de bir daha üfleyeceğiz. Ronaldo geldi bu sefer. Ronaldo! Arkadaşlar okudukla üfledik de geldi işte. Bir dakika Ronaldo seni bekletmem lazım. Belal bahçeliyim. Tamam hani şimdi de çıksın sonu kart çünkü. Evet arkadaşlar Ronaldo'muzu Özel bir yerde olması lazım. Evet arkadaşlar. Evet. Fenerbahçeliyim. Gerçekten az önceki yalandı. İstersen tüm futbolcularımıza sarayım. Sayayım. Hadi besin. Arkadaşlar ne dedim. En az iki tane çıkacak bir videoda. Bu kart en yani çıkar. En az. Fenerbahçeliyim. Altayımız sakatlandı. Yeter herhalde yani bu. Ama çayımız var. Sosamız var. Ee, e, kim var başka? Serdarımız var. Dova'mız var. Canerimiz var. Mahveçli hamdarlik çayım geldi. Ya Fenerbahçeliyiz de şimdi yani... Ee, bu renk olmaz lazımdı. Hadi sonra kat. Fenerbahçeliyim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ben Barcelona'yı En sevdiğim renk Ron mavi ve e, ben ben Fenerbahçe'yi de tutuyorum aynı zamanda. Ben tüm mavi renkli takımları tutuyorum. O yüzden şimdi Messi gelecek. Ya! Yeah. Mmm oh. Kim? Şu Garden Dialo hangi takımla oynadığını yazmıyor ya. Barcelona'nın armasına benziyor çünkü şu kaptanlık bandı Barcelona'nın öyle yani. Şimdi hemen var bölümüne gitmemiz lazım arkadaşlar. Hemen gidip geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi geldik vardan gelen bilgiye göre Barcelona Barcelona'lı olduğu çıktı arkadaşlar. Ve son kartımızdan da maalesef ki Mesleği tutturamıyoruz ama arkadaşlar bu taktiğin işe yaradığını söyleyebilirim çünkü Barcelona'yım deyince Barcelona'nın karakteri çıktı yani karakteri dediğim o, karta çıktı ve mavide çıktı ama Muhammed Salah da çıktı o da yani iyi oyuncu. Bir dahakine arkadaşlar hangi oyuncuyu tutturmak istiyorsak bir dahaki kart açılımında üfleyeceğiz okuyacağız ve ondan sonra geldi arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Ronaldo'muzda, Neymar'ımızda, Sosa'muzda, Mavitiyan'muzda çıkarttık arkadaşlar. Bugün her şeyimiz tam ve bizde olmayan e, iki tane kart çıkarmış olmamız lazım arkadaşlar. Hem de tek de çok güzel gittik arkadaşlar. Biraz sonlara doğru bozduk. Şuradayken bozduk arkadaşlar biraz. Ondan sonra şurada bir dizelli gibi oldu. Ama yine bozuldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Kanalıma abone olup like unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça Bay bay.